çok önemli bir organizasyonu başarıyla tamamladık. Kazasız, belasız sonuçlandı. Tabii gönül isterdi ki daha çok katılımın olduğu daha geniş daha fazla ülkelerden katılımın olduğu bir organizasyonu gerçekleştirebilelim. Fakat yaşadığımız doğal afetler olumsuzluklar yarışlarımızı da etkiledi. Ama sağlık olsun bu haliyle de çok güzeldi, başarılıydı. Bütün sporcu kardeşlerimizi derece alan almayan bu yarışlara katılan tebrik ediyorum. Her zaman yanımızda olan Muğla Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Ömer İlman. Dernağı Tırpancı, Bano Pehlivanlı. Lütfen büyük alkış alıyoruz hakemlerimize. Gerçekten çok zor şartlarda, ilk defa denilen parkurlarla ülkemizi çok iyi şekilde tepsil tepsi ettiler. Hepsine tek. Evet, birinci bir olsun barışı ile başlıyoruz. İkinci, Türkiye'den Merve Vatan. Bravo. Birinci, Müslüman, Maria <gülüyor> aldikan ikinci italyanın nesta I guys only got $20 in my pocket I'm a for a episode Walk the club like stuff I got a big pack I pumped up by some shit from the first shot the of